Amerikan Rus askısı. Hangisi daha çok tercih ediliyor ve hangisi daha başarılı sonuçlar veriyor? Bir insanı birkaç saat içinde 20 yaş gençleştirmek mümkün mü? Gözaltı dolgusu nedir? Ameliyatsız badem göz nasıl yapılır? Cilt bakımında öncelikli olarak neler olmalı? Estetik dermatoloji uzmanı Doktor Hüray Hügül cevaplayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Oh hocam bugünün çok enerjik başladınız gene. E, ev yerleştiriyorum. Sabahtan beri koli indir kaldır <gülüyor> spor yerine geçti. Onun <gülüyor> için de enerjik tamam. hocam. Hüreyye Hanım hoş geldiniz. Hoş hocam galiba önceden tanıyoruz galiba. Hüleycim, hoş geldin. Hoş bulduk Nihat'cığım. E, tanışmıyoruz. <gülüyor> Acaba dedim ufak tefek işlemler mi yaptırdı yoksa Yok. hocam şey, size. Meslektaşım olduğu için de çok sevdiğim, çok değerli bir meslektaşım. Antalya'dan geliyorsun. Hava nasıl orada? Hava orada harika idi bıraktığımda. Bıraktığımda iyiydi. Evet. Evet Türen'im ee... şimdi sizin sadece biz tabii işin biraz hızlı hızlı hastaların ihtiyaçlarını konuşacağız ama sizin bu konularla ilgili makaleleriniz kitaplarınız da mevcut bildiğim kadarıyla doğru mudur? Evet evet öyle. Ee, özellikle estetik dermatoloji alanında yıllardır çalışıyoruz ee, bu konularda birçok makalemiz var ee, yazdığımız kitaplar kitap bölümleri var ee, özellikle askıyla yüz germe e, cilt gençleştirme e, vücudun e, ameliyatsız olarak liftingleri e, yüzün, gıdığın, gardanın, burnun kaşların e, bu konuda bilimsel yayınlarla e, bizde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Şimdi ben gerçekçi bir soru sormak istiyorum. Bu söylediklerinizi doktor eli değmeden Geriye döndürmek atıyorum yani şöyle söyleyeyim Hı. şimdi Fransız askısı şu an çok moda isterseniz onu da konuşabiliriz bu göz çevresindeki kırışıklıklar var bunlar gerçekten e, kitaplarınızda da yer aldığı gibi yani doktoreli değmeden geriye sarmak zamanı mümkün müdür? Aslında bir yere kadar evet dikkatli yaşarsak, güzel ve doğal e, maddelerle beslenerek, sağlıklı spor yaparak yaşarsak bir yere kadar gayet iyi geliyor. Ne ideal Ama bir, bir yer, yaşam. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir yerden sonra biraz da doktor eli değmesi gerekiyor. Özellikle ufak dokunuşlar, mantıklı çok abartı olmadan e, ufak estetik dokunuşlarla çok daha iyi gideceğine Aa, inanıyorum. Aslında ara yer var onu sordu. Hani bu <gülüyor> şey var ya böyle yok efendim e, zeytinyağı maskesi, yok bal maskesi. E, hiç yok e, çay. yok yok işe yarıyor. Yarıyor mu? İşe yarıyor, i̇şe yarıyor ama belli bir yere kadar. Önüyü evet. diriltmiyor. E, tabii mesela bitkisel maskeler var. 11 tane böyle e, bitkinin karıştığı bir maske var. 5 gün yüzünüzde kalıyor. 5 gün hocam ne yaptınız? Yok yok yo, gün... yenebiliyor ama. Yani hiçbir sorun. Evet hiçbir sorun olmuyor. Yenebiliyor. ondan gün hiç sonra... ara vermeden yani yüzümüze <gülüyor> durmayacak ama. Arada bir... Üzerine başka şeyler de yapabiliyorsunuz. O içeriden çalışıyor ve 10 günün sonunda da yüzünüz tamamen rejibine oluyor. Haklı yani Nihat. Yani beş var gün. Ee, kendi evde yapabileceğiniz formüller var ee, Hüray hocam da çok çok iyi biliyor bunu ee, Tabii ki düzenli uyku düzenli yaşantı Kesinlikle. zararlı maddelerden uzak durmak stresten evet. uzak evet. durmak onun için Antalya'dan geldiği için güzelliğinden belli zaten <gülüyor> <gülüyor> İstanbul olsa daha yıpranmış olacaktı. <gülüyor> estağfurullah <gülüyor> aslında e, şimdi bunu neden e, sordum kitaplarınızda bir yandan bunları anlatıyorsunuz ama bir de olayın doktorlu kısmına da Hakimsiniz yani mesela örnek vereyim ameliyatsız artık her şeyin ameliyatsız kesinlikle. galiba mübah değil mi? Ee, Doğru yani evet. mübah değil aslında da e, Hüray da çok iyi bilir çünkü e, ameliyat için alınan bir risk var o riski almadan ne kazanabilirim sorusu var vatandaşta. Evet mesela burun ameliyatsız düzeltmemiz şekil vermemiz mümkün müdür? Evet kesinlikle mümkün. E, burunda özellikle Yok, hayır. içeride eğer konka hipertrofisi et hani kemikte eğrilik gibi durumlar varsa mutlaka cerrahi bölümdeki meslektaşlarımıza yönlendiriyoruz ama onun dışında dışarıda hafif kamburlar, ufak burun ucu düşmeleri, e, minik e, hani e, düzensizlikler varsa bunların hepsini e, burunda askılarla, iplerle e, ya da dolgularla e, ya da botoksa kombine ederek çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Ve de 10-12 dakika sürüyor değil mi? Yani. yani. Oldukça ee... E, burun ameliyatsız e, bir yere, yere kadar ama hep bir yere ama kadar, bir yere kadar. bakın medikal estetik ve medikal de, dermatoloji öyle bir yere kadar bir yerden sonrası çok iddialı evet. e, olur ki o doğru değil. E ufak zaten... tefek hataların hepsi medikal estetikle düzeltilebilir. Anladığım kadarıyla kemik zaten kırma gerektiren durumlarda yapacak bir şey yok anladığım kadarıyla. Ya da dolguyla belki bir şekilde. Burun ucu düşükse e, evet. ya da şeyse burunla ilgili bunlar. Peki evet. aslında o kadar çok konu var ki biraz daha böyle soru-cevap şeklinde gidelim mi? Evet, evet. tamam mesela çok kli e, klişedir Hı. her yerde görürüz bütün sayfalarda ki biz bu konularda niyet hocam bu sayfalara savaş açmış durumda. Ama <gülüyor> hanımlara şöyle bir e, güzellik vadediliyor. İşte 10 dakikada ya da 1 saatte 20 dakika pardon 20 yaş geriye çekebiliriz. <gülüyor> neyle, Mümkün ne, müdür? Neyle çekeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> evet o biraz da bir ütopi. sonuçta mı gerçekten ütopik bir dünyada yaşıyoruz. İşte korona çıktı, neler değişti vesaire. Ama bazen gerçekten yani 20 yaş kadar abartı olmasa da 10 yaş, 15 yaş kadar birkaç saat içinde gençleşebiliyorsunuz. Hocam ne yaptınız? 10-15 saatten neredeyse biraz çek. Sen 20 olacak anladığım kadarıyla. <gülüyor> Çok rahat 15 bir 15 yaş şimdi bir saatte nasıl geri gideceğiz bana söyle. Yani birkaç saatte. Yani askılar takılabilir. Ben bir günde kalırım, sıkıntı yok. Olur. Tamam. Zaten bir gün yeterli bizim için. Nelerde? Yani neler yapabiliriz ve 15 sene önce geri sarabiliriz. Evet. Ben öncelikle hastanın gençlik resimlerini istiyorum. Acaba jawline yani çene hattı nasılmış? Nazole bir yerlere nasıl görünüyor? Elmacık yapısı nasıl? Kaşlar aslında gerçek boyutları neler, nerelerde? Hmm. Onları inceledikten sonra özellikle gerdan gıdığın inceltilmesi, zigoma dediğimiz elmacıkların yukarıya kaldırılması, temporal lift denen şakak ve kaşların daha yukarı da gösterilmesi sağlanabilir. Buna e, dudak, burun estetiği de eklenirse, biraz da kalsiyum çene yapılırsa e, oldukça fark edebilir. Bir şey söyleyebilir mi hocam kızmazsa? Öyle. Hocam 10 sene önceki halinizden daha yakışıklısınız siz. Ee, o Nihat'a özel. bence Cemil'in mutluluğunu. Ben Cemil'in mutluluğunu. Ama var hocamda da bir ufak tefek <gülüyor> dokunuşlar var. Yaptık var var var. Ufak, ufak tefek şeyler var. Geçen sene bir burun e, şeyi yaptırdım e, ameliyatı yaptırdım. Onun haricinde hiç ameliyatım yok. Onun haricindeki geriye e, kalan her şey Bu ajda pek ya ne estetikle. oldu? Hiçbir şey mi yok? <gülüyor> Kök hücre var bende. Kök hücre. <gülüyor> Kolejen var. O kadar olacak hepsinin da şey, al, hepsinin altına da imzasını atar. Hocam Joe'lar <gülüyor> <line gülüyor> da bir şey yok. Ee, Zaten Antalya'da <gülüyor> komşuyuz Dihatla. O yüzden birçok çalışmaları birlikte yapıyoruz denebilir. Evet. Peki, e, şunun için sordum aslında. Bazen de baktığımız zaman... ...bunu güzel bir örnek olduğu için... ...ben de öyleyim. Ben 15 sene önceki halimden 20 seneki önceki halimden daha iyi gözüküyorum. Bazen aslında... Ee, ...yaşınızın çok daha iyisi yaşınızda olabilirsiniz. Evet. Yani gençlerle kıyaslamak yerine aslında baktığımız zaman... Belki ortalama bir genç kızken çok yakışıklı bir e, olgun bey veya hanımefendi olabilirsiniz. Kesinlikle. Doğru kesinlikle. işlemlerle. Yaşınızı da doğru yaşamanız lazım. Doğru. Yani yaşınızın da en güzeli olmanız lazım. Ee, burada da hep doğal dokunuşlar çok önemli. Her zaman abartıdan kaçılması gerektiği taraftarıyım. Evet. Ee, doğal bir şekilde yapıldığında estetik gerçekten insanlara yakıştığını düşünüyorum. Peki bu gözaltı o en tehlikeli yer? Ee, bilene değil. Evet gözaltı. Gözaltında yapabileceğimiz çok şey var. Öncelikle Nihat da ıı, tasvip eder. örnek asit ya da retinollü ya da C vitaminli kremler kullandığımızda göz çevresindeki ince kırışıklıkları zaten oluşmasını büyük oranda engellemiş biliyoruz. Yani krem işe yarıyor o zaman. Tabii K ki çok uzun süre, evet çok uzun süre bir yere kadar işe yarıyor ama bir yerden sonra belki göz altına dolgu maddeleri vermek gerekiyor ama ince naif yapılı hyaluronik asitler yani o kremi göz altına içeriden sürüyormuş gibi düşünün ve onlar da uzun süre gene göz altını götürüyor. Ama daha sonra mesela bu Z line dediğimiz buradan yukarıya doğru e, askılarla çektiğimizde gerçekten hem gözaltı düzeliyor hem de e, zigomalar düzeliyor. Peki bir tık daha ilerisi olursa? Bir tık daha ilerisi olursa belki operasyonlara cerrahi. gidecek tabii i̇şte, ki cerrahi. Şey şey gidiyor kademe kademe Kesinlikle. önce güzel bir yaşantı bu nedir bu yaşının bizim, iyisi görünmek için yapılan. ödevi. Evet o danışanın ödevi. Daha sonra bir dermatoloğun ona tavsiyesi az önceki bahsettiği işte retinollü hiyonik asitli kremler. Daha sonra o bölgeye yapılan küçük iğneler mezoterapiler. Daha evet. daha problem büyükse belki o bölgeye yapılan hiyonik asit enjeksiyonları, daha daha ileriye giderseniz belki şöyle bir askıyla orayı gerdirmek, daha sonrası e fazla torbayı kesip çıkartmak yani cerrahi. Evet. Aslında hayatın her alanı böyle. Evet yani e, ama e, hep bunu konuşuyoruz burada hocam. Bu özellikle son dönemde medikal estet estetikte yapılan, atılımlar ve gelişmeler bence o son estetik dokunuşa yani kesiye kadar artık zamanı sanki çok açtı gibi. Evet, açtı Kesinlikle uzak. evet. Peki soru. Evet. Kore askısı mı, Amerikan askısı mı, İngiliz askısı <gülüyor> mı, Filistin askısı mı yoksa Fransız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya evet, artık o kadar çok isim var, var ki. Var mı o kadar ip? Bilmem sorular da. Tabii kadar. ki var. Ben Filistin'e e, <gülüyor> Kore'yi ben ekledim. Evet Filistin'de Kore'yi ben de duyucu şaşırdım. Oh, işte Onlar filistin. ucuz herhalde diyecektim. Filistin askısını bilmiyorum. O işkence yöntemi O işkence yöntemi, evet. evet. <gülüyor> ya tabii bunların üretildiği birçok yer var, birçok farklı askılar var. E farklı Tabii ki eriyebilir daha ince, suspensyon kuvvetleri düşük askılardan, daha güçlü, daha çok çekebilen, daha kuvvetli askılara ya da erimeyen askılara kadar birçok çeşit mevcut. E Fra Hangisini tavsiye ediyorsunuz? Fransa'da üretilenler daha iyi diye düşünüyorum. Gerçi adını da Nihat koydu zamanında ben de şahidiyim Fransız askısı diye. Fransız askıları Fransa'da üretiliyor. Özellikle silikon askılar çok güçlü, çok ince, saç deli kadar ince neredeyse. Ama çok güçlü olmaları, yüzde çok büyük bir çekme ve germe desteği sağlamaları. Bir de cilt altında kaldıkları süre içinde hep kolajen ve elastin oluşturmaları sonucunda oldukça faydalı olduklarını düşünüyorum. Peki eriyebilir materyaller kullanıyormuşsunuz? Eriyebilir. Yani... Kore askılarından bahsediyorum diğer taraftan. Hmm. Aa, Rus askısı da var Şöyle var. Rus askıları var. Özellikle hamak yönteminde Rus ve Alman askılarını kullanıyorlar. Hamak. hamak yöntemi. Yöntem. Özellikle gıdıyı germede şöyle. birbirinin içinden geçiriliyor. Evet Deniz Hanım birbirinin içinden, i̇çinden geçirilerek yukarıya, yukarıya doğru. Ve onlar eriyebildiği için de çok rahat ee, Rusya ve Almanya ortak yapımı onlar. Alman askısı diye de geçiyor bazen Rus askısı diye. Artık isimler değişiyor biliyorsunuz. Onlar da e, gıdıyı çok güzel toparlıyor ve yukarıya çekiyor. Onun emilme sürecinde de cilt inanılmaz kolajen yapıyor. Elastin yapıyor. Ee, bu şekilde de çok yararlı etkiler oluyor. Birkaç yıl mesela hastaya takıyorsunuz. 3 yıl sonra hasta geliyor. Başka yerler, yerlerine defekler var ama cildi inanılmaz aydınlanmış. Pırıl pırıl böyle ayna gibi böyle brilliant bir cilt oluyor. Oluşmuş. Yani o zaman yapılan işlemin sadece işlemsel değil etrafına da başka bir takım sentezini pozitif. sentezini evet. uyarması evet. başlı başına artı bir kazanç. Kesinlikle. Peki örümcek ağa yapıyor musunuz hala? Ee, böcek ağa yapıyoruz evet. Örümcek ağa. Böcek evet. mi örümcek? örümceği? Yani. <gülüyor> <Böcek>. <gülüyor> İki tane doktorun <gülüyor> bir <eşimiz> karşı, <gülüyor> takip edemiyorum. <gülüyor> Konflikten <gülüyor> <mi? gülüyor> Ya Örümcek aile <gülüyor> ilgili bir şey Komik, vardı evet. bir zaman. <gülüyor> <Böcek bir> <gülüyor> Patentiyle ilgili bir sıkıntı evet, vardı da. <gülüyor> Onun için böcek diyorlar. Ağzından e, duyamayacaklar. Patentiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Patenti bende. Aldın mı? Tamam örümcek o zaman. Yoksa böcek diyorlar. Patent bende için herkes konuşabiliyor bu arada. Peki şu şey, bahsede doktorlara serbest. Dudak ne? çevresini çok güzel toparlıyor. Bakın göz ve dudak çevresinde ince. Mi? Evet. Böcek örümcek işte. Örümcek. Örümcek oldu. Patent bende olunca örümcek oluyor. <gülüyor> Peki. Göz içeri. <gülüyor> Onlar için. çok güzel. Evet. Göz çevresinde toparlıyor. Ee... Mesela ben orada ince ince minik minik e, askıları yani ipleri, böcek, örümcek ağlarını koyuyorum. İnanılmaz derecede toparlıyor. Çünkü sadece onu koymanızla alakalı değil. O erimeye başladığında oluşan kolajen ve elastinle de çok alakalı. Evet. Mesela medical döviz denen gene böyle e, tıbbi alet e, formatında üretilen kremler var. İşte Amerika'dan gelen vesaire. Onları da sürdüğünüzde içlerindeki retinol %10C vitamini gibi ekstra Evet ekstra materyallerle onlar yanlış kremleri alıyoruz Seray'in verdiği. Ekstra kremler. Yok yok böyle... var var. var, var. Anlattık kremler Türkiye'de var. Hocam siz <gülüyor> de verseniz <gülüyor> eliniz boş geliyorsunuz ya simitle geliyorsunuz ya peynirle. Neyse kremi soruyorum. Aslında sonra ben onu sizden alacaktım gerçekten. Hocam ben onu sizden alacaktım. O zaman edeyim. ben bir şey çok kolajen getirdi bana bu arada. O konuya daha hiç şey yapmadık, gelmedik. Daha evet daha var. Onu konuşursak. Ne çevresine konuşurken. Peki ben aslında bu göz çevresindeki karışıklıklardan ziyade o biraz da yaşla ilgili e, yetinen yetmişe herkesin şu son dönemde çok popüler olan şu badem göz. Aa ilgili. badem göz. Yani orada ne kullanıyoruz mesela göz. böyle bir badem görüntü? Badem gözde şöyle şimdi orada iki aşamalı e, yapıyorum ben. E, kaşı kaldırmak için bir askı kullanıyorum. Çoğu hasta kaşı kalktığı zaman gözü de ona bağlı olarak biraz daha yukarıya kalkacağı için bunu yeterli buluyor. Ama daha da çekik göz isteyenlerde gözün lateral kantusuna yakın, yani gözün dış kenarına yakın Hı. bir yerden ikinci bir askı kullanıyorum. Bu ikisini de yukarıya, hem yukarı hem yana doğru çektiğimizde orada inanılmaz güzel bir e, akım oluşturuyor ve gözleri o, o yana de, doğru Denizin gözü kadar güzel oluyor mu? Olamıyor de, de, işte olamıyor ama ama. onu yapamıyoruz. <gülüyor> Bence en önemlisi. Dışını güzel yaparız da hiç olmuyor. <gülüyor> evet evet Güzel doğru. bakan gözlere sahip olmak lazım ama evet. şimdi ben böyle sinir oluyor hocam size de soracağım. Hı. Hocam sizde var mı gözde bir ufak operasyon? Çünkü sizin de gözleriniz çok güzel ve. Ah yani, teşekkür ederim. Ya, şey, e, şu şekil gerçekten bu deminden beri. Guray konuştuğumuz... bakayım, ben hiç alıcı gözde bakmadım sana. Yok. Guray yok. yok. İyi biliyor, yok bende. Çok güzel. Çünkü kendime işte... takamıyorum yani, ama olsaydı evet. belki biraz takabilirdim. Yani. Bir, bir ara zevkle yaparım. Tamam o zaman. Peki, <gülüyor> peki son olarak şunu sorayım. Bu peelingler yani yüz soyması, profesyoneller yani bu söylediğimiz evdekiler değil galiba sizin kullandıklarınız çok daha yüksek. Evet. Ee, bunlar ne işe yarıyorlar? Aa, bunlar inanılmaz derecede bakın akne leke, ciltteki ince kırışıklıklar minimal sarkmalar çok büyükler değil tabi. Ee, hem liftingleri açısından hem cildin e, bütün tabakalarını tekrar temizleyip rejenere edebilmeleri yani tekrar oluşturabilmeleri açısından e, inanılmaz güzel. Bu green pillleri yüzünüze sürdüğünüz zaman demin de bahsettim 5 ila 10 gün boyunca e, yüzünüzde hmm. yeni deri yapımı sağlıyor. Böyle e, parşömen kağıdı gibi e, soyulmaya başlıyor cilt. Bunlar ama. bitkisel Ahalardan bahsediyoruz. Aa, tam da değil. Aslında içlerinde çok fazla bitki var. Evet ahalar da var ama bu daha böyle yeni bir şey. Hani sen de biliyorsundur yurt dışından yeni gelen bir şey ve ciltte inanılmaz bir rejenerasyon sağlıyor. Ama hepsi bitkisel. Yani yenebiliyor dediğim o. Tabii ki kimse yemiyor bizim klinikte ama yerseniz de bir şey olmaz. Ve çok güzel sonuçlar oluyor. Yani cilt aydınlanıyor, parlıyor. Sanki çok derin bir rejüminasyon yapmışçasına ciltte etkileri oluyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık. <gülüyor> ee, gene bekleriz. Tamam her zaman geleceğim. Evet. Ben de sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle efendim.